Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e, internet üzerinden almış olduğumuz akü vidalamayı inceleyeceğiz. E, bu akü vidalama ile ilgili herhangi bir bilgi yok internette yani video görmedim, denk gelmedim. E, bu makineyi e, kampanya ile birlikte aldım. E, şöyle oldu, 120 e, lira gibi fiyatı vardı. E, kartımda bonus vardı, o aldım. 30 TL 40 TL gibi indirimle 275 yani 280 o civarlara geldi. E, şimdi bir cihazım bu şekilde geldi yani kargodan bu şekilde geldi poşetlenmişti, jelatenilenmişti, çıkarttı bir jelatenini. bu şekilde bir ürün ee, şimdi bunun içini de açacağız, bakacağız ee, neler çıkacak içinden ee, bu arada e, açmadan önce şunu söylemek istiyorum bu ürün 58 voltluk bir 8 amperlik olduğu söyleniyor ancak tabii ki o fiyata o aküyü sadece akü almaya kalksanız almazsınız içinde bir de üstelik çift akü olduğu söyleniyor yani resimlerdeki gibi kutuyu açtığınızı alalım göreceksiniz ee, bu 58 volt çıkmayacak büyük ihtimal e, cihaz zaten kontrol edeceğiz e, voltmetreyle kaç volt verdiğini bakacağız e, 58 volt vermeyecek büyük ihtimal e, şöyle içinde 5 tane de uç oldu söyleniyor hangi uçlar olduğunu bakacağız hep birlikte göreceğiz e, bu ürünü internette araştıracaktım ancak dediğim gibi video çıkmadı karşıma ondan dolayı böyle bir video hazırlama gereği duydum eğer almak isteyen e, olursa da hem bu video görmenin niteliğinde yani nasıl bir makine olduğunu az çok aklınızda bu kenarında bulunmuş olur yani lafı çok uzatmadan direkt kutu açılımına geçmek istiyorum ee, şu an kutuyu açmak için şurada iki tane mandala var bu mandaları şöyle açtığımızda direkt kapak açılıyor bu şekilde ee, kutuyu açtığımızda şu şekilde bir poşetlenme söz konusu yani normal bir poşette geliyor ee, şöyle poşetten çıkartalım şurada mandrenlerimiz var ee, beş adet olması lazım şöyle hemen bakalım bir, iki tane dalma ucunu birisi ahşap birisi beton için büyütmen birisi beton için şu ahşap olması lazım ee, şöyle şu şekilde üç tane de vidalamamız için uç gönderilmiş iki tane yıldız bir tane de düz uç var ee, şöyle bir adaptörümüz mevcut ee, bu adaptör ne kaç ampermiş yazıyor mu? Herhangi bir amper yazmıyor. Adaptör bu arada çok hafif. Ee, yani inanılmaz derecede hafif bir adaptör. İnşallah hemen ön ufak bir şey de arıza yapmaz. Bataryalara gelebilecek olursak iki tane bataryası var demiştim. Bataryalar da hafif. Normalde pillerin ağır olması gerekir ama çok hafif bataryalar. Yani voltaj testinde yani tespit ettiğimizde ne kadar geldiğiyle yerlerine bakacağız. Çok hafif. Ancak bu ürün ağır. Yani yalan söylemeye gerek yok. Bu ürün ağır yani. Ee, şöyle şu şekilde ileri geri mandrenleri var. Bu şekilde iki tane tork ayarı şey, tork var. 1-2 olarak. Şurada üstte. Şu şekilde kademe ayarı var. 1-2-3-4-5-6-7 diye. Şurada da 3 tane kısım var. Şu kısım. Yani iki tane ayrı kısımdan oluşuyor. Şurası ayrı bölge. Burası ayrı bölge. Şu an darberi modunda Bu arada bu vidalama darbe özelliği de var. Yani duvardan buraya kalktığınızda duvarı çok rahatlıkla denebilecek. Tabii ki makine iyiyse. Yani makineyi şimdi test edeceğiz duvarda da. Derim gücü nasıl olduğuna. Ee, şu şekilde aldığımızda ise yani şuraya çevirdiğimizde şu ok işaretli olan yer. Şurada ok işareti var. Şu an ok işareti. Çekiç simgesinde. Şimdi ortaya alacağım burayı. Bu arada biraz zor döndüğü için bu şekilde bastırmam gerekiyor. Şuradaki simgeye aldım şimdi ortadaki simge. Ee, bu simge ise normal vidalama için yani del delme işlemi için darbesiz özelliği. Ee, bir kere daha çevirimizde işe şarj yani şarj diyorum ee, normal vidalama özelliğine geçiyor. Bu şekilde çalışma özelliğine sahip. Ee, şurada da mandrinimiz var. Buradan ayarını yapabiliyorsunuz ne kadar hızlı vermek istiyorsunuz size ayar öyle. Ee, şurada ise mandrinimiz var. Ee, şu şekilde bir mandren böyle. Çevirerek Sıkma özelliği olan bir mandıram Yani Darbeli matkapların birçoğunda böyle var Eski sistem değil yani Yeni bir sistem Bu şekilde sıkabiliyoruz Şu şekilde bir tane uç gönderelim Şöyle uç takalım bir tane Şu şekilde ucumuzu taktığımızda Direkt şöyle sıktığımızda Yerine oturuyor Şimdi akümüze bakalım e, Akülerin kaç voltaj olduğunu bilmiyorum işte. de e, şarja takmadım e, Sizle birlikte deneyeceğim şimdi bunu Şöyle direkt Geçmeli sistem var. Tekrardan çak, tek, e, sökmek istediğimizde ise şuradan çektiğimizde direkt sökülüyor. Bu arada buraya 58 volt lit batarya yazmışlar. Ancak inanmıyorum. Çünkü sahte bir ürün oldu. Yani sahte demeyelim de yani bu fiyata bu kadar olur yani. Ne kadar ekmek o kadar köfte hesabı. Şimdi şöyle. Hmm, bunun şarjı bitik herhalde. Bir bakalım. Aynen. Bu bataryanın şarjı bitik geldi. Evet. Dakika bir gol bir. Diğer bataryayı takalım Evet Bu batarya çalışıyor ee, Hiç daha önce şarj etmedim Şöyle bastığımızda ise şurada ışık yanıyor Bu ışığın özelliği ise Vidalama yaparkenki Sıkıntı yaşamamak için Yani vidayı görerek sıkarsanız daha iyi olur sizin için Bu batarya ya bozuk Ya şarjı bitik Hiç şarjı takmadım ee, Şarjı takıp deneyeceğiz hep birlikte göreceğiz ee, Bunu şarjı takmak için de Şöyle uç da var, ee, şuradaki uçla yani şöyle, şurada şöyle görebilirsiniz. Buraya bunu takıp bu şekilde şarj edeceğiz. Bu batarya bitik şu an büyük ihtimal deneyeceğiz. Yani arzalı olursa tekrardan geriye edeceğiz yani yapacak hiçbir şey yok yani o konuda. Ee, bu arada takım çantasının kutusu sağlam yani böyle kırılacak bir plastik değil yani en ufak bir darbede yani sağlam plastik. Ancak dediğim gibi bataryalı aküleri beğenmedim, ee, zayıf yani. Ama akü ile bataryaları güçlendirirseniz eğer baya bir sağlam bir makine elde edeceğinizi tahmin ediyorum çünkü bu cihazın kendi ağırlığı baya bir ağır geldi elime gördüğünüz gibi bu şekilde çalışma özelliği var şu an elimle güç verip baya bir zorluyor yani baya bir zorluyor herhangi bir şey yok mesela bastırdığımda da gücü baya bir yerinde yani tabii ki voltaj testine soktuğumuzda bakalım ne kadar voltaj alabileceğiz şu an darbe özelliğini alacağım. darbe özelliğini az çok bilirsiniz yani duvar deldiğimizde mesela darbe özelliği açık değilse yani şu çekiç simgesi açık değilse darbe yapmaz şimdi darbe özelliğini anlayacaksınız. Bak şimdi darbe özelliğinde bastıracağım şu mandrini. Birinci adım sıkıştırıyor yani durduruyor makineyi. İkinci kademeyi aldığında herhangi bir durdurma yok. Şurada birinci kademeyi aldığında kesiyor. Direkt zorlamıyor yani. yani vidalama özelliğinde daha çok bu işinize yarar. Yani hem vidayı çok fazla sıkmamış olursunuz. Şöyle tekrar ikinci kademe alıyorum. Tabi bu arada bu şuradaki 2. kademeye alıştı biraz zorlanıyor. Hani onu da söyleyeyim. Size gelecek olan da böyle olur mu bilmiyorum. Bir türlü yapamadık. şimdi geçtik. Evet, şu an oldu. Şu an geçiş yaptı. Herhangi bir zorlanmıyor yani. Mesela elime çıkarttım halde zorlanma yok. Az önceki darberim özelliğini gösteremedim. Az önce şu simge, çekiş simgesinde. Şimdi bez yardımıyla göstereceğim. E çünkü bir yere denemedim için şu an. Şöyle bez yardımıyla bastırarak darberim modunda göstereceğim size. Şu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi sesi duyuyorsunuz. Tırtırtırdı tır bir ses yapıyor. Bu darbe özelliği, matkap darbe özelliğine geçmiş oluyor böyle. Şu şekilde ortaya aldığımız desen. Normal vidalama şekli yani normal. Şu ortadaki simgeyi aldığımızda normal. Bak şimdi ses yapmayacak bu şekilde. Gördüğünüz gibi düz ses çıkartıyor. Düz ses çıkartıyor. Bu şekilde normale geçmiş oluyor. Ama yalnız duvarlarında edeceğiniz zaman bu şekilde darbe moda aldığınızda hiçbir zorlanma olmadan ses, tır tır tır tır tır ses yapıyor. Bu darbeli özelliği aktif ediyor. Bu şekilde bir matkap. Şuradaki tork konvertörü yani bir ikinci kademe var genelde birinci kademede durarak çalıştırıyor yani matkabı zorlamıyor ya da şarj, yani genelde şarjlı vidalamada çok işinize yarar ee, şimdi ben diğer e, akü şarj ederken bu kullandığımız aküyü söküp şimdi voltaj testine sokacağım ee, cihaza bağlayacağım Bunu da siz görmüş olacaksınız herkesin merak etmiş olduğu konulardan birisi bu bakalım gerçekten 58 volt veriyor mu bende multimetre olmadığı için yani daha doğrusu vardı arızalı olduğu için şu şekilde bir cihaz var bu da multimetre Vazifesi görüyor. Yani voltajını ölçebileceğiz. Volt metre kalemi. bu e, metreye en kısa zamanda bir tane alacağım. Ancak iyisinden e, e, almak istediğim için biraz daha bekleyecek bu multimetre işlemi. Şimdi şuraya eksi değdireceğiz şu şekilde. Şuraya eksiği değdireceğiz. Buraya artı verdiğimizde Evet gördüğünüz gibi 12 volt bile vermiyor şu an. Büyük ihtimal bu akü zayıf. Ondan dolayı. Yani şu an 12 volt ışığı bile yakmadı yani şu gördünüz. Yanıp sönen ışık 6 voltu gösteren ışık. 12 voltu bile göstermiyor. Yani şu aküyü bir şarj edelim. Ondan sonra bakalım nasıl bir voltaj çıkacak meydana. Şu an fullleyeceğim, Ondan sonra da test edeceğiz. Evet şimdi cihazımızı şarja takarken şu şekilde taktıktan sonra ışık otomatik olarak yani şu an bağladım. Şu an aküyü şarj ediyor. Aküyü şarj ederken ise kırmızı ışığa dönüyor. Bu ışık Akü şarjı bittikten sonra yeşile dönüyor ve ayretten de voltaj testini de yaptım, gerçekleştirdim. 12 voltla 24 volt arasında bir voltaj veriyor. Bu adapt yani 58 volt vermiyor. 12 ile 24 arasında bir voltaj veriyor. Kalem 12 ile 24 volt arasını ölçmediği için böyle bir değer elde ettik. İlerleyen videolarda belki multimetreyi aldığım zaman bunu da gösteririm size. Ama dediğim gibi yani 58 volta çıkartmadı yani hiç bir zaman. Bu şarj etsem bile full olsa bile kullanmadığım halde bile. 58 volta çıkmadı yani. İlk olarak duvarı delmeyle başlayalım. Şu şekilde at kabımızı darbe moduna aldım. Yani çekiç simgesine. Şimdi deneyeceğiz. Test edeceğiz. Bakalım nasıl bir performans sergilecek. Evet. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde deliyor. Yani çok fazla böyle at aşağıya doğru bastırmadım halde sonsuz bir şekilde. Yani işimizi görüyor. Ee, zaten ben bunu bu maksatla almamıştım. Vida, şarjlı vidalama olarak kullanmak çağırmıştım ama bu özelliği de olduğu için tercih ettim. Hem fiyatı da uygun da 270'lere geldiği için. Evet arkadaşlar, şimdi vidalama testine geçeceğim. Yani darbele de güzel çalıştı. Yani çok fena değil. Ee, bu arada Subwoofer'ı yeni kabin aldım. Kabini Leport'lu aldım. E, bu Leport'lu benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani bu kabinleri ne zamandır arıyordum ancak bulamamıştım. Daha sonra internette denk geldim. Denk gelince e, zaten kabinim yoktu. E, tofaş'taki sistemini minikse bağlayacağım. O yüzden bu kabini aldım. E, tofaş'taki sistemini çıkarttım. E, ona şu an başka işleri var arabanın. E, o arabanın işleriyle uğraşacağım. Ondan dolayı e, bir yere de kaldı cihazların tabii ki sadece seslemi değil kameralar falan da var TOFAŞ'ta onları da minibüse geçireceğim minibüste yok minibüste çok ihtiyacım olduğu için geri, geri görüş kamerası minibüste şu an aktif değil şimdi testimize geçelim bu şekilde bir akıllı vida var elimizde bakalım herhangi bir sıkıntı yaşayacak mıyız vidalamada evet tek seferde az daha gidiyordu kabin Evet, gördüğünüz gibi tek seferde vidayı oturup yerine. Herhangi bir zorluk yaşamadı. Şu an darbeli modda olduğu için tıkırtı sesi yaptı. Normalde bunu darbeli modda denemeyin. Darbeli mod şu şekilde. Az önce tıkırtı yapması sebebi bu. Ortada ya da şardı yani vidalama simgesinde kullanın. Genelde bu tarz işleri yapacağınız zaman en soldaki yeri kullanın yani. Şu ok işaretiyle gösterilmiş olan yerdeki. En solu alacaksınız. Ortadaki ise normal denme modu. Evet şu an gayet de güzel memnunum full şarjda şu an verdiği performans gayet de güzel ancak tabii ki ilerleyen zamanlarda ne olur bilemeyiz yani sonuçta bir ürünün uzun ömürlüğü önemli bizim için e, ilerleyen zamanlarda herhangi bir bozulma falan arıza falan olsa bunu da sizlere iletirim ama şu an ben bu cihazdan memnun kaldım pilleri beğenmediğimi bataryayı beğenmediğimi söyledim ama şu an herhangi bir problem yok iki bataryada çalışıyor sorunsuz bir şekilde ve de pilin gücünü hissedebiliyorum yani pil Bayağı sağlam basıyor. Hani torku yüksek yani cihazın. Evet siz de bu ürünü almak isterseniz böyle sizin aklınızda bir köşesinde bulunsun istedim böyle bir video. Ee, tavsiye eder misiniz diye soracak olursanız. Yani makine beni işimi görüyor. Yani en çok da ses yaparken yani ses sistemi montajlarken ve ayrıca araçta vida sökmek işleriyle uğraşırken lazım oluyor. Yani, yani kısacası amel ameliyelik işlerini bu ara bu makine yaptırmak için aldım. İlerleyen zamanlarda belki daha da iyi cihazlara nasip olur belki. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.